bugün 4 Ocak 2022 salı Mars günündeyiz ay 0.143'te de kova burcuna geçecek önümüzdeki iki gün sosyal ve toplumsal konularla daha fazla ilgilenebiliriz özel ve sosyal ilişkilerde başarılı olabileceğimiz yaratıcı enerjiler altında olacağız arkadaşlıklar ekip çalışmaları grup faaliyetleri ve sanatsal organizasyonlarda da yer alabiliriz sabah erken saatlerde ay kova burcundaki Merkür'le birleşecek İdealist düşünce ve duygularla güne başlayabilir İlginc fikir ve bilgilerle karşılaşabiliriz. Yeni şeyler öğrenme isteğimiz bugün daha da güçlenebilir. Sohbetli sohbetleri bilgi alışverişine dönüştürebilir. Öğreneceğimiz her şeye büyük önem verebiliriz. Meraklı olacağımız gün boyu önemli haberler duyabilir, sıradışı bilgiler öğrenebiliriz. İletişim alanlarında özgür ve isyankar davranmamız mümkün. Kova burcunda ilerleyen Ay akşam saatlerinde Uranüs'e yaptığı dik açının ardından Satürn'e kavuşacak. Bireysel ve özgür enerjiler farklı ve orijinal kavramlara ilgimizi artırabilir. Bilim, teknoloji, astronomi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Beklenmedik ani gelişmeler akşam planlarımızı değiştirebilir. Yaşamımızın akışının hızlanmasını isteyeceğimiz ve özgür hareket etmeye eğilim gösterebileceğimiz bir gündeyiz. Akşam saatlerinde sosyalleşmek, arkadaşlarımızla birlikte olmak için fırsatlar yaratabilir, yeni tanışmalara daha açık olabiliriz.